Balık burcu kadını aşk hayatında nasıldır Balık burcu kadını Neptün tarafından yönetilen Su burçlarından ve oldukça duygusal olarak bilinen bir kadındır Aslında e, kısmi anlamda bu e, yorum doğru olsa da balık burcu kadını e, Çok duygusal bir kadın değildir arkadaşlar Oldukça duygusal olmasına rağmen Oldukça Farklı olmasına rağmen mantığını sürekli olarak devrede tutmayı başarabilen burçlardan biridir. Bu doğrultudan duygularını mantının önüne geçirmekte çok fazla ısrarcı değildir. Balık burcu kadını genel itibariyle hayal kurmayı çok seven ve bu dünyadan değilmiş bir hal ve edada olduğu için genel itibariyle aşk hayatında özellikle ilk yıllarından itibaren platonik aşkları çekici bulacaktır. Çünkü hayalinde bir profil çizip kurulacaktır. Platonik olarak aşık olduğu kişiyi bu profile uydurmak oldukça kolay olacaktır. Dolayısıyla aslında balık burcu kadını genellikle ilişkilerinde karşısındaki kişiye değil hayalini kurduğu kişiye aşıktır. Ona insanüstü e, motifler yükler, insanüstü özellikler yükler, hayalinde bir takım... E, Masal kahramanı betimlemeleri vardır ve kişiyi o profilin içerisine sokar. Ancak gerçeklerle yüzleşmeye başladığında, yani karşısındaki kişiyi tanıdığında, onun da etten, kemikten ve kusurları olan bir canlı olduğunu gördüğünde beklentilerinin kırılması ve hayal kırıklığına uğraması oldukça sık rastlanan durumlardan biridir. Bu yönüyle Balık Burcu kadını aslında ilişkilerde ideal ilişki yarayan bir yapıdadır bu kapsamıyla özellikle kişiyi olduğu gibi kabul etmekte oldukça zorlanacaktır. Ancak yine de balık burcu kadınının ilişkilerde fedakar ve ilişkiye katkısı çok büyük olan bir sadakat yönü vardır. Bu kapsamıyla eğer sıkılganlığı ve değişkenliği toler edilebilirse balık burcu kadını ilişkiye çok şey katacaktır. Öncelikle dediğim gibi derin bir hayal gücü olduğu için balık burcu kadınıyla ilişki yaşayan kişinin oldukça renkli bir dünyada yaşaması sanki Alice harikalar diyarında gibi bir müzikal havasında aşk yaşaması söz konusu olabilecek. Zaman zaman da çok büyük gerilim filmlerini aratmayacak senaryolar içerisinde de kendini bulabilir çünkü balık burcu simgesinden de görüldüğü üzere iki tarafa iki farklı yöne giden Balık sembolizmasıyla iki farklı duyguyu aynı anda yaşayabilen, iki farklı benliği aynı bünyede barındırabilen bir yapıya sahiptir. Bir tarafı oldukça neşeli, oldukça sanatsal, romantik ve eğlenceliyken diğer bir tarafı oldukça karanlık, oldukça depresif, melankolik olabilir. Aslında balık burcu kadını bile kendi içerisinde bunun dengesini tam olarak oturtamamışken karşı taraftaki kişinin bu dengeyi tölere edip edemeyeceği gibi gerçekler ilişkinin giderken belirleyecektir. Bu kapsamıyla eğer balık burcu kadını hayatınızda ise hiç yaşamadığınız çok güzel duyguları sanki bir masal aşkı havasında yaşanacak duyguları yaşayabilirken aynı oranda çok depresif durumlarda da mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Balık burcu kadını oldukça değişken yapıdadır günü gününü tutmaz tabiri caizse bu nedenle onun biraz ruh haline göre karşıdaki kişinin tepki göstermesi doğal olmalıdır yani bu kapsamda karşıdaki partnere çok fazla rol düşmektedir arkadaşlar eğer balık partnerinin moralinin bozuk olduğunu veya bir şeylere kafasını takmış olduğunu hissederse tutumunu hemen ona göre değiştirmesi gerekir. Çünkü balık burcu kadınının bir şeylere canını sıkması çok zor değildir. Bir haber izler günlerce etkisinde kalır. Bir film izler günlerce etkisinde kalır. Başkasına dahi söylenmiş olan bir cümle balık burcu kadınının bütün gününü, bütün haftasını alt üst edebilir. Oldukça derin duyguları olan bir kadın olduğu için çevresindeki her şeye karşı duyarlıdır. Yani hayvanlara, bitkilere, insanlara her şeye karşı duyarlıdır ve ince düşünceli olduğu için her şeyi kafaya takmakta da ustadır. Bu tabii ki zaman zaman etrafındaki kişiler tarafından çekilmez bir hale yol açabilir ama aynı zamanda o kadar komik, eğlenceli, sempatik ve yaratıcı bir tarafı da vardır ki onunla vaktin nasıl aktığını bilemezsiniz. Sürekli sürprizlerle dolu bir aşk, sürekli sürprizlerle dolu bir hayat sizi bekliyor olur. Bu kapsamda eğer standart Sert bir hayatı korumak isteyen ve değişkenlikten hoşlanmayan bir yapıdaysanız balık burcu kadını çok fazla size göre değildir arkadaşlar. Bunun yanı sıra e, her ne kadar duygularıyla hareket etmiyor desek de gerçekçilikten hoşlanmayan, realiteden hoşlanmayan yani neden böyle olmasın ki düşüncesinden bir türlü kendini alıkoyamayan bir yapıda olduğu için... Ee, oldukça e, hayal dünyasında yaşayan ve ayakları yere basmayan bir imaj sergileyebilir. Aslında balık burcu kadını bu imajı sergilemesine rağmen hayallerini gerçekleştirme noktasında da e, somut gerçekliklere ulaşabilmiş kadınlardandır. Bu kapsamıyla aslında kurduğu hayallerin gerçeklik payı vardır. Yani ulaşabilecekleri hayali kurmayı severler ve birçok balık insanı da zaten e, kurdukları hayalin gerçekleştiğine şahit e, e, Şahit olmuştur arkadaşlar. Özellikle şairler, sanatçılar, bilim adamları balık burcundan çok fazla çıkmaktadır. Bu da hayal gücünün ve hayalleri gerçeğe dönüştürebilme becerisinin bir geri dönüşüdür diyebiliriz. Balık burcu kadını aynı zamanda oldukça sıkılgan bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla zaman zaman ona özgürlük alanları tanınmalıdır. Her ne kadar su burcundan olsa da bir akrep kadını veya bir yengeç kadını kadar partneriyle içici olmaktan hoşlanmaz. Yalnızlıktan beslenen bir yapısı vardır. Bu kapsamda zaman zaman yalnız bırakmak, zaman zaman asla yalnız bırakmamak gerekir. Çünkü eğer size ihtiyaç duyduğunu ve sizin yanınızda olmanızı istediğini size açıkça değil de imalarla belli ettiyse mutlaka yanında bulunmalısınızdır. Sizin manevi gücünüze ihtiyacı vardır. Ancak sürekli olarak yan yana bulunmak, sürekli olarak iç içe olmak bir müddet sonra sıkıcı gelecektir. Çünkü dediğim gibi dışarıda tek başına hatta zaman zaman depresyonda dahi olsa kendi kendine şarj edebileceği yalnızlık alanlarına ihtiyaç duyar. Balık kadınları anne olsa dahi yine de zaman zaman yalnızlıktan beslenen, zaman zaman nefes almak isteyen bir yapıları vardır. Yani kendisiyle baş başa olmaktan, kendisiyle vakit geçirmekten asla sıkılmayan bir yapıda. Balık kadını. Çünkü dediğim gibi kendi iş dünyası, kendi hayalleri ve kendi vizyonu zaten yeterince kalabalık ve eğlencelidir. Bu yüzden çok fazla kalabalıklara, çok büyük ortamlara ihtiyaç duymaz. Ki zaten balık burcu kadını genel itibariyle birebir ilişkilerden hoşlanacaktır. Büyük topluluklar içerisinde, samimiyetsiz ilişkiler içerisinde çok fazla yer edinemez ve bu ortamlardan çok hoş hoşlanmayacaktır. Bu kapsamıyla biraz asosyal. Çok özür diliyorum. Asosyal bir profil çizebilir. Eğer partneri daha sosyal ve sürekli olarak kalabalıklar içerisinde bulunmak isteyen bir yapıdaysa bu da her iki tarafı da zorlayıp, zorlayıp ilişkinin gidişatını negatif yönde etkileyebilir. Evet sanki hep kötü özelliklerden bahsetmiş gibi olmayalım. Balık burcu kadını aşk hayatında dediğim gibi karşısındaki kişiyi ideal bir profile ulaştırmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Oldukça fedakar bir yapısı vardır ki zaten balık burcu 12. evle sembolize edilir. Yani kendinden vazgeçecek, kendini kurban edecek, kendini bırakacak derecede karşısındaki insana kendini vakfetme, kendini adama özelliği vardır. Sanki bir e, insana değil de hani ilahi bir Aşk yaşıyormuş havasında asla vazgeçemeyeceği ve mutlaka ondaki kusurları, ondaki eksiklikleri tamamlamak gibi bir misyonu olduğunu düşünen bir yapısı vardır balık burcu kadının. Bu yönüyle zaten kendini adayabilme ve kendini feda edebilme özellikleri kapsamında balık burcu bir numaradır ve ikinci sırada da yengeç burcu kadını gelmektedir. Bu kapsamıyla kendini yoracak olsa da kendini feda edecek olsa da İlişkinin gerekliliği için, partnerin ihtiyaçları için gereken her şeyi yapacaktır. Aynı zamanda hisleri çok kuvvetli ve empati yeteneği çok yüksek olduğu için karşısındaki insanın ne hissettiğini, karşısındaki insanın neye ihtiyacı olduğunu derin bir içgörüyle hissediyor olacaktır. Bu da genellikle hissettiklerinin çıkması çok fazla ilginç. Ee, Partnerinin özel hayatını didiklemese de sorgulamasa da bir dedektif hedasıyla partnerinin ne hissettiğini ilişkiden uzaklaşıp uzaklaşmadığını kendisine ihanet edip etmediğini Anlayabilecek bir yapısı vardır ve öyle bir düzen vardır ki balık burcu kadınınla beraber işleyen bir şekilde doğrular bir şekilde gerçekler onun önüne düşüverir. Yani onun çok fazla çabalamasına, onun çok fazla uğraşmasına gerek yoktur. Bu da tabii ki onda derin bir hayal kırıklığı yaratabilir. Yani herhangi bir ihanet, herhangi bir kötü senaryo balık burcu kadınının gerçekten tam anlamıyla depresyona girmesine, hayatını, Dışarıya tamamen kapatmasına sebebiyet verebilir. Çünkü dediğim gibi kendisini tamamen adayan bir yapısı olduğu için ilişkinin bu kötü gidişatında ne yapacağını bilemez. Yani tabiri caizse sudan çıkmış balığa dönen bir hale bürünebilir. Çok yoğun bir şekilde acısını yaşar ancak tekrardan ayağa kalkabilecek gücü vardır. Çünkü onun klasik astrolojideki yöneticisi Jüpiter... Tekrar onu ayağa kaldıracak gücü, o iyimserliği, o poliyanlacılığı da ona vermiştir. Aslında balık burcu kadını bir yönüyle çok zayıf, bir yönüyle çok güçlüdür. Dediğim gibi zorluklar karşısında hemen yıkılıyormuş gibi gözükse de sürekli olarak tekrardan ayağa kaldıracak gücü ve motivasyonu kendisinde bulacaktır. Yeterince iyimser, yeterince karamsardır. Uçlarda yaşayan bir hayatı olduğu için... Tabii ki partnerin ona uyum sağlaması onun da bu değişken ve bu eğlenceli hayata nasıl baktığıyla ilintilidir. Bu kapsamda sabit, nitelikli ve çok realist kişiler balık burcu kadınıyla kendini güvenli sularda hissedemeyebilir. Balık burcu kadını onlara güvensiz gelebilir. Bununla beraber... Ee, çok fazla uçarı, çok fazla eğlence ve seyahat isteyen, sürekli olarak aktif olmak isteyen kişiler de balık burcu kadınını sıkıcı bulabilirler arkadaşlar. Çünkü balık burcu kadını ince düşünen, zaman zaman yalnız kalmak isteyen, zaman zaman karşısındaki insanın onun düşünmeden dahi hissetmesi gerekenleri e, bilmesini düşündüğü, durumlarla karşılaşabilir yani çok saçma bir cümle kurdum farkındayım yani şunu söylemeye çalışıyorum balık burcu kadını kendisi ne istediğini bilmezken partnerinin onun ne istediğini bilmesini ister yani zaman zaman şu tarz diyaloglar yaşanır balık burcu kadınıyla hani yani çok mutsuzum ve hiçbir şekilde istediklerimi yerine getirmiyorsun der mesela partnerine partnerde de der ki ne istiyorsun bilmiyorum ama bunu sen bilmelisin yani hani kendisinin dahi bilmediği şeyleri karşısındaki insanın bilmesini bekler ve bu yönüyle de çözülemez, anlaşılamaz bir yapısı vardır. Dolayısıyla partner burada ikilemde kalabilir, ne yapacağını bilemez bir hale bürünebilir. Bu da tabii ki herkes için uygun bir partner ilişkisi olmayabilir. Onun dışında balık burcu kadını genel itibariyle eğer çalışıyorsa iş hayatında aktif olmak isteyen, farklı yönde beslenmek isteyen, Çalışmıyorsa ev hanımıysa dahi mutlaka bir kursa bir hobiye yönlendirilmesi gereken bir kadındır. Çünkü balık burcu kadını klasik ev hanımı klasik anne Profilinden uzaktadır arkadaşlar bilinenin aksine çünkü sürekli olarak bireysel olarak uğraşabileceği bir hobi veya başka bir uğraşı olmalıdır ki e, bunalmasın sıkılmasın veya depresyona girmesin bu yönüyle de partnerlerin e, balık burcu kadınını bu alanlarda serbest bırakması gereklidir. Onun dışında balık burcu kadını çok ince fikirli ve ince düşünceli olduğu için kötü sözlerden asla hoşlanmayacaktır. Kaba saba sözlerden asla hoşlanmayacaktır. Çok fazla alıngandır. imalarla kendini ifade etmeye alışıktır. Direkt ve doğrudan çıkışları yapamayacağı gibi direkt ve doğrudan çıkışların kendisine yapılmasından da çok fazla hoşlanmayacaktır. Bu kapsamıyla özellikle. Yani ne var bunu söylediğimde yani ne olmuş böyle düşünüyorsam şeklindeki çıkışları partnerler çok sık biçimde dile getirebilir arkadaşlar. Dediğim gibi balık burcu kadınına biraz ayrı hassasiyet ve özen göstermek gereklidir. Aksi takdirde küsüp neye küstüğünü anlamadığınız bir birkaç gün yaşayabilirsiniz. Bunun yanı sıra balık burcu kadını oldukça sıkılgan ve zaman zaman e, gizli yönleri olan bir kadındır. Bu yönüyle eğer onu gerçek anlamda mutlu edemiyorsanız başka bir arayışa girmesi, başka bir yerde kendini mutlu etmesi e, ve o yüksek sevgiyi e, ortaya çıkarması için farklı alanlar bulması e, söz konusu olabilir. Bu anlamıyla aslında balık burcu kadınları da zaman zaman güvenilmez olabilir arkadaşlar. Her ne kadar sadık olsalar da ellerinden gelen her şeyi yaptıktan sonra e, bu yönleriyle e, artık ilişkiden beslenemediklerini fark ediyorlarsa iyi ihtimalle bir sanatsal aktiviteyle kötü ihtimalle bir başkasıyla veya bir başka gündemle ilgilenmek halinde olabilirler. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi bakalım balık burcu kadını diğer burç erkekleriyle nasıl anlaşır? Balık kadını Koç erkeği, balık kadını Koç erkeği ilişkisinde e, mutlaka çıkmazlar. E, söz konusu olacaktır çünkü Koç burcu, zodyan, ilk burcu ve daha çok ben kavramını e, belirten bir burçtur. Balık ise e, son burç ve daha çok biz e, ve sen kavramını ön plana çıkarır. Bu noktada isteklerin çatışması söz konusu olabilecektir. Koç burcu burada kendi bireysel isteklerini ön plana alırken balık burcu kadını bir müddet boyunca e, koç burcu erkeğini idare ettikten sonra koç burcu erkeğinin yüzeyselliği veya bencilliği e, bir noktadan sonra balık burcu kadınının e, sıkıntıya sokabilir ve bu noktada özellikle orta yolu bulmaları ve karşılıklı fedakarlık yapmaları gereklidir. Ancak genel itibariyle Koç burcu Koç burcu erkeği Balık burcu kadınının derinliğine inemez. Balık burcu kadını Koç burcunun enerjisine yetişemez. Ancak ikisi de birbirinden çok güzel şeyler öğrenebilirler. Balık kadını boğa burcu erkeğinde. Aslında e, ilişki e, başlangıçta çok güzel gibi devam ediyor olsa da boğa burcunun lüks rutin e, anlayışı balık burcu kadının e, zamanla vizyonunu e, ve e, gelişmesini e, köreltebilir. Boğa burcu e, erkeği biraz sabit yapılıdır. Balık burcu kadını sürekli olarak değişkenlik isteyecektir. Bu noktada e, balık burcu kadının e, bu ilişkiden beslenmesi e, sanatsal anlamda mümkünken e, balık burcu kadının yaratıcılığı bulunuyor. E, Burada biraz e, sönük kalabilir ancak yine de sürdürülebilir bir ilişki olacağını düşünüyorum. Balık kadını ikizler burcu erkeği e, ilişkisinde ikizler burcu erkeği ve balık kadını aslında başlangıçta e, değişken yapılarının e, ortak olmasından dolayı çok güzel paylaşımlar içerisinde bulunabilirler. Ancak ikizler burcu erkeği balık burcu kadınına göre biraz daha yüzeysel ve biraz daha havayidir. Bu yönüyle balık burcu kadınını zaman zaman yapmış olduğu patavatsızlıklar veya çok ciddi çıkışları üzebilir. Çünkü ikizler burcu erkeği aynı zamanda çok mantıksal bir erkektir. Balık burcu kadını ise duygusal bir kadındır. Bu noktada tarafların tabii ki açılarına yükselen ve açılarına göre değişiklik gösterse de bu ilişkiden balık burcu kadını biraz sıkıntılı çıkabilir. Balık kadını yengeç burcu erkeği ilişkisinde aslında oldukça sürdürülebilir bir ilişkidir. Yengeç burcu erkeği su burçlarından olduğu için balık burcu kadının o naif ve ince ruhunu anlayacaktır. Balık burcu kadını yengeç burcu erkeğine güzel bir şekilde hitap edebilecektir bu ilişkide. Ancak yengeç burcu erkeği aslında oldukça feminen ve alınganlıkları olan, küsmeleri olan bir erkektir. Balık burcu kadını sürekli olmamak şartıyla bu durumu idare edebilse de artık bir müddet sonra karşısına zayıf ve güçsüz bir erkek görmekten sıkılabilir. Ancak yine de dediğim gibi sürdürülebilir bir ilişki olacağını düşünüyorum. Balık kadını aslan burcu erkeği ilişkisinde. Tarafların birbirini e, hayal dünyaları anlamında çok güzel besleyebilmeleri mümkündür. Aslan burcu erkeği çok güzel e, rol yapabilen, büyük gösterişli, şaşalı, ihtişamlı hareketler yapabilen bir erkektir. Balık burcu kadını başlangıçta bunlardan etkilenecektir. Ancak burada aslan burcu erkeğinin ego ile alakalı problemi balık burcu kadınının egosuzluğu noktasında e, bazı sıkıntılar çıkabilir. Aslında balık burcu kadını istediği zaman aslan burcu erkeğini çok güzel pohpohlayabilir ve bu ilişkiyi sürdürebilir. Ancak e, bu noktada balık burcu kadınının ilişkiden ne beklediği e, ön plana çıkmaktadır. Yani aslan burcu erkeğinin değil de balık burcu kadınının bu ilişkiden ne beklediği ön plana çıkmaktadır. Bu noktada e, ilişkinin sürdürülebilir olup olmadığı e, balık burcu kadınına kalmıştır arkadaşlar. Balık kadını başak burcu erkeği ilişkisinde zıt burçların birbirini çektiği söylenir. Bu noktada başak burcunun gerçekçiliği, balık burcunun duygusallığı, başak burcunun dakikliği, balık burcunun teslimiyet anlayışı birbirine bütünlediği takdirde aslında çok güzel bir ilişki olabilir. Bu noktada balık burcu kadını başak burcu erkeğine göre fazla hayalperest bir İmaç çizerken Başak Burcu erkeği de Balık Burcu kadını için fazla eleştirel ve fazla mükemmeliyetçi bir imaj çizebilir. Ancak uyumu yakaladıkları zaman birbirlerini çok güzel dengeleyebilen bir çift olacaklarını düşünüyorum. Balık Kadını ve Başak Burcu erkeğinin. Balık Kadını-Terazi Burcu erkeği ilişkisi Terazi Burcu erkeği biliyorsunuz Venüs tarafından yönetilir ilişkiler, romantizm Terazi Burcu erkeği ile doğrudan elintilidir. Balık Burcu kadını da bu anlamda oldukça fedakar bir yapısı olan ve romantik bir kadındır. Ancak Balık Burcu kadının romantikliği daha çok ikili ilişkilerden ziyade sanatsal bireysel aktivitelerde daha ön plana çıkmaktadır. Bu noktada Terazi Burcu erkeğinin zaman zaman aşırı titiz, aşırı ince ve aşırı mükemmeliyetçi anlayışı balık burcu kadına çok fazla uymayabilir. Terazi burcu erkeği bir düzen ve nizam isteyecektir. Balık burcu kadını bunu sağlayamayabilir. Çünkü balık burcu kadını genel itibariyle dalgın, dağınık, serkeş bir yapıdadır. Giyiminden, kuşamından tutunda balık burcu kadınları için ben çok zarif ee, çok e, naif e, tanımını yapamayacağım dışarıdan bakıldığı zaman. E, terazi erkeği zarafet ve naiflik isteyecektir bu noktada. Balık burcu kadının aynı zamanda bir e, elin yapısı da vardır. Bu nokta itibariyle zıtlaşmalar söz konusu olabilir. Ancak e, birbirlerinin e, inceliklerini çözebilirlerse yine de denemeye değer bir ilişkidir diyebiliriz. Balık kadını akrep burcu erkeği ilişkisinde aslında e, mükemmel uyumun gerçekleşebileceği bir ilişki olacağını düşünüyorum. Akrep burcu Erkeği hem duygusal hem güçlü bir erkektir ve aynı zamanda sezgiseldir. Balık burcu kadını da benzer özellikleri taşımaktadır. Yalnızca bu ilişkide akrep burcu erkeğinin kuşkuları, şüpheleri, kıskançlıkları ve zaman zaman çapkınlıkları sıkıntı oluşturabilir. Onun dışında yine de uyumlu bir ilişki olacağını düşünüyorum bu ilişkinin. Balık burcu kadını yay erkeği ilişkisinde her ikisinin de değişken yapılarından dolayı ilk başta birbirlerine sıcak gelseler de daha sonrasında yay burcunun aşırı pozitif yaklaşımları aşırı iyimser yaklaşımları zaman zaman balık burcunu tedirgin edebilir. Bununla beraber balık burcu kadını da yay burcu erkeğine oldukça karamsar gelip hayat enerjisini zaman zaman alabilir. Bu bağlamda aslında her ikisi de Jüpiter'in çocukları olmasına rağmen zıtlıklar gösterebilirler. Yine de birbirlerinden beslenecekleri bir ilişki yaşayabilirler. Balık kadını oğlak burcu erkeği ilişkisinde e, oğlak burcu erkeğini balık burcu kadını e, daha çok e, duygusal anlamda destekleyecektir. Hayaller noktasına destekleyecektir. Oğlak burcu erkeği ise balık burcu Kadınını e, gerçekler noktasında ciddi anlamda destekleyecektir. E, bu noktada oğlak burcu erkeğinin e, işkolik tutumu ve balık burcu kadınının e, hayalperest tutumu arasında zaman zaman çelişkiler e, bulunsa da eğer birbirlerine zaman ve birbirlerine yer ayırırlarsa bu noktada ayrı ayrı farklı kişiliklerin birleşmesinden kaynaklı aslında güzel bir ilişki tutturulabilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu bahsetmiş olduğum özelliklerden dolayı da sıkıntılar yaşanabilir. Oğlak, pardon, kova burcu erkeği ve balık burcu kadını ilişkisinde kova burcu erkeği ee, aslında balık burcu kadını gibi oldukça derin bir erkektir. Ancak e zekasıyla çok fazla e böbürlenen, çok derin araştırmalar yapan e bir erkektir. Bu bağlamda yaptıkları araştırmalar, ilgi alanları noktasında kova burcu erkeği ve balık burcu kadını özdeşleşebilir. Ancak e zaman zaman aslan burcu erkeğinde olduğu gibi kova burcu erkeğinde de ukala tavırlar söz konusu olacaktır. Bu da... E, balık burcu kadınının çok fazla hoşlanmadığı tutumlardır. Ancak e, beraber okumak, beraber araştırmak, birbirlerini geliştirmek noktasında da uyumlu bir çift olacaklardır diye düşünüyorum. E, balık erkeği balık kadını ilişkisinde ise her iki tarafta birbirine çok benzer. E, özellikle balık erkekleri balık burcu kadınlarına göre daha duygusal yapıdadırlar ve daha kolay dağılabilen yapıdadırlar. Bu noktada e, balık burcu kadını bu ilişkiyi e, toparlayacak e, ve ayakta tutacak misyon yüklenir. Bu noktada zaman zaman handikaplar ve sıkıntılar yaşanabilir. Her iki tarafında benzer özellikleri taşıması ilişkinin gelişmesi açısından zorluklar yaratacaktır. Tabii ki burada haritaların detayları önem arz etmekte. Ancak balık erkeği ve balık kadını ilişkisine çok fazla şans veremiyorum arkadaşlar. Evet balık burcu kadını aşk hayatı ile ilgili söylemek istediklerim bu kadardı. Ee, serinin devamının gelmesini istiyorsanız hangi burcun gelmesini istiyorsanız yorumlarda paylaşın lütfen. En çok hangi burcu ilişkin yorum yapılırsa sıradaki burç o olacak. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayın. Aşağıda yorumlarda balık burcu kadını ve sıradaki yorumlarda. Ee, Burçların aşk hayatı ile ilgili hangi erkek burcunu veya hangi kadın burcunu paylaşalım. Lütfen yorumlarda paylaşın. E, şimdilik e, ben oğlak burcu kadını ve balık burcu kadını videoları çektim. E, hangi burç erkeğinin videosu veya hangi burç kadının videosu gelsin. E, yorumlara göre şekillendireceğim arkadaşlar. Hoşçakalın.